Bizler kadınlar e, pek çok şapkayı birlikte taşıyoruz e, erkeklere kıyasla. Şimdi e, bahsettim ya yani işte eşimle birbirimizi tamamlıyoruz. Yani yıllarca ben şey gördüm. E, Murat e, kitap okuyorsa kitap okuyor. E, ben ise işte kitap okuyorsam ve aynı zamanda kapı çalıyorsa ve ocakta bir bir şey e, pişiyorsa üçünü de takip ediyorum. E, yani hep e, ilk başta eşime bir şey söylerdim. Ya nasıl duymuyorsun yani hani ben e, yani onu yaparken onu görüyorum ve diğerini duyuyorum. E, seni, sen ise hani okuyorsun ve sadece oradasın. E, Verhasın e, yani bunun ben avantajı yani tabii ki bunun e, zorlukları da olabilir ama bir kadınlar olarak bence bu kıymetimizi ve bu şeyimizi bilelim. Yani bizler biraz daha fazla e, multiprocess, multi process insanlarız. Yani. Eş zamanlı. Çünkü üretkeniz, işte doğruyoruz, kendimizi yeniliyoruz, adaptasyon kabiliyetimiz yüksek. Ve bu çerçevede de aslında bu bir değer ve bir kıymet. Bunu da bilmek lazım. Yani bunu cebimizde tutmak lazım. Bir, bu yani hayatımın içerisinde bu multi multiproses olmak. Yani işte... Size toplantı yapıyorum. Sizden bir süre sonra İngiliz Women Yönetim Kurulu'na katılacağım bir saat dörtte. Oradan çıkacağım. Dörtte bitirdikten sonra akşam Ankara ile ilgili bir başka toplantım var. Ona katılıyor olacağım. Arada da eşimle oğlumla birlikte, oğlum çünkü yeni köpek edindi o da orada. Nasıl gidiyor? onun? adaptasyonu nasıl, eve adapte oldu mu, trening eğitimi nasıl gidiyor bunun sohbetini yapacağız. Yani özetle e, hayatın içerisinde hayatçıkları yaşayabileceğim. E, tabii ki bir asistanım var. Yani e, sonuçta beni asist, yani planlamak önemli diye düşünüyorum. O planladığınız ajandayı da doğru gündemlerle doldurmak ve o doğru gündemleri de yönetebilmek lazım. E, orada hani demin de bahsettim ya o ajandaların hepsiyle ilgili de e, belli ekiplerle birbirimize destek oluyoruz. E, yeri geldiğinde ben mentorluk yapıyorum. Yeri geldiğinde operasyonel anlamda destek alıyorum. E, işte mesela e, mentor bizim danışmanlık platformumuz. Orada bir makro strateji danışmanlık işimiz var. O makro stratejik danışmanlık işimiz de şu anda devam ediyor. E, ayın belli günleri de ona dedike vaziyette. Orada da ekip detayı çalışıyor. Yani aslında hangi rolü siz, hangi şapkayı takıyorsanız siz o işi yapıyorsunuz, diğerleri diğer taraflarını tamamlıyor. Ve o şapkaları da e, ben günüm içerisinde, haftanın içerisinde dengeliyorum. Yani benim bir ayıma baktığımda e, şu anda pandemi ile birlikte hani artıdır ama eksileri de var. Bir bu malum zoom'lar ve beklers vesaire ajandamız çok yüklü. Biraz işlerimi cumartesiye de Kaydırıyorum. Tabii yeri geldiğinde hani full de çalışıyoruz yani bir proje varsa bir şey varsa yani o sonuçlanacaksa tabii ki ama daha yoğunluklu olarak hafta içi e, ilgili yönetim kurulları, e, belli işlerin sponsorluğunu alıyorum o, e, Ankara Kamuda destek olduğum projelerin ana orkestrasyonu, e, işte danışma kurullarım, e, verdiğim mentorluklar bunlar zaten benim haftam. Bayağı planlı. Saat saat ayrılmış vaziyette. Ee, onların hep ön hazırlığını yaparım. Yani haftaya başlamadan bir pazar günü şöyle bir ajanlama bakarım. Ee, nerede, ne var? Ee, pazartesi nasıl başlıyor? Devamındaki gündemler neler? Ee, eskiden daha çok, inanın, pazardan pazar öğleden sonra ben kapanırdım, çalışmaya başlardım. Derlerdi ki çalışmaya başladı, biz de çalışmaya başlıyoruz. Şimdi biraz kendime dönüyorum, kızıyorum. Ee, diyorum ki insanlara rahat huzur ver. <gülüyor> ee, kendi planımı gene yapıyorum ama insanları da artık pazartesi dokunmaya başlıyorum. Pazartesi sabah. Ee, yani var olan bir ajanda içerisinde bunu e, çeşitli şapkaları takarak e, ve oradaki e, gündemleri ve öncelikleri ajandarın içerisine alarak e, yönetiyorum. Her e, noktada da mesela e, mentorluk yapıyorum. Hep ben şey yaparım yani bu süreçten en nihayetinde ana amacımız ne? Neyle çıkmak istiyoruz, hedefimiz ne, oraya gideceğimiz noktalarda neler yapmamız lazım. Ee, onları böyle küçük küçük parçalara bölük, o parçalara e, gitme noktasındaki adımlarımız, adımlarımızda karşılıklı feedback alıp iyi gidiyoruz, gitmiyoruz. Ee, bunları sağlayıp ilerleyen bir e, tarzım ve yaklaşımım var. Ee, burada size şeyi de söyleyeyim. Ee, yani e, kadınlar olarak belli noktalarda da fazla mükemmeliyetçiyiz. Yani e, tamam e, erkek domine bir e, iş dünyası var toplamında. Orada belli noktalarda evet kendimizi göstermek için efor e, sarf ediyoruz ama e, bazen de hani e, mükemmeli arayıp çok kendimizi yorup e, vazgeçebiliyoruz. Bazı şeylerden yılabiliyoruz. Bunları birazcık kendimize geri bildirim almamız lazım. Bir de kadınlar olarak yani kadınlar birbirimizi de çok desteklemiyor. Yani yeni dönemde daha destekliyoruz, ama hep erkeklerin bir sponsoru vardır. Erkekler erkekleri daha çok destekler. Yani birbirimizi sahiplenmeyi de öğrenmemiz lazım. İnanın işte ben 2000'li yılların bir vadesinde Perü'nün ilk kadın başkanıydım İnsan Yöntem Derneği'nin. Ee, o dönemde bir araştırma yapmıştık iş dünyasında ee, kadınların ne kadarı kadın yöneticilerle çalışmayı tercih etmeyi istiyor. İnanın yüzde otuzu. Yani kadınlar kadınlarla çalışmayı da istemiyor. E, bu değişiyor. Şükür ki değişiyor. Yani bu konuda e, pek çok sivil toplum kuruluşu var. Yani pek çok kurum, e, son on senede bu konuya çok efor sarf ediyoruz. Değişiyor ama daha da fazla birbirimizi kucaklayıp, sahiplenip, el vermemiz lazım. Kendimize de haksızlık da etmememiz lazım. İyiysek ilerlememiz lazım. Yani bizler böyle fazla e, mükemmelle fazla iyi arayıp ön plana çıkmıyoruz ya da yetişmekte zorlanıyoruz. Yani yeteri kadar olan şeyde yol almamız gerekiyor kadınlar olarak. Evet. E, mesela doğum sürecinde de mesela işte iş dünyasını e, ilk üniversiteyi bitiriyoruz. Çok da başarılı kadınlarımız. bir kısım evlilikle bırakıyor. Sonra doğumla birlikte işte bir ara veriliyor sonra o işte altımdakiler beni geçti. İşte çok ara verdim geri dönemiyorum. Orada kendimi nasıl... Biraz ürküyoruz, birazcık hani böyle o mükemmeliyetçilik ve o detaycılıktan kendimizi geride tutuyoruz. Yani fazla e, kendimize haksızlık ediyoruz. Etmememiz lazım, daha rahat olmamız lazım. Daha e, belli noktalarda kolları sıvıyıp giriyor ve hareket ediyor olmamız lazım. Ve birbirimize kucak açıyor olmamız lazım. Birbirimize el veriyor olmamız lazım. Doğru örnekleri e, alkışlıyor olmamız lazım. E, ve doğru örneklerden de ilham alıyor olmamız lazım. Ee, lazım lazım diyorum ama yapılmaya da başlandı pek çok noktada o da çok çok da e, keyif verici çok e, başarılı örnekler var e, ve ülkemizin kadınlarına da baktığımda yani ilham veren o kadar hikaye var ki e, bu hikayeleri e, ne güzel e, paylaşarak ileriye taşımamız lazım diye düşünüyorum.